Örgülü ip misine ile naylon misina'nın farkları nelerdir? Örgülü ip misina ve naylon misina, iki farklı türde balık avlama ekipmanıdır. Her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu iki tip misina arasındaki farkları ayrıntılı olarak açıklalım. Yapısı: Örgülü ip misina, birkaç ince örgüden yapılmıştır. Örgüler, misina'nın mukavemetini artırırken, esnekliğini azaltır. Naylon misina tek bir tel halinde yapılmıştır ve daha esnek bir yapıya sahiptir. Dayanıklılık Örgülü ip misina da örgüler, mukavemeti artırır, ancak aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya karşı daha hassastır. Naylon misina, örgülü ip misina'ya göre daha az mukavemete sahip olabilir, ancak aşınma ve yıpranmaya daha dayanıklıdır. Esneklik Naylon misina, örgülü ip misina'ya göre daha esnektir. Bu, balıkların iğneye daha kolay takılmasını sağlar ve daha az gerilimle daha fazla balık yakalamanıza olanak tanır. Şeffaflık Naylon misina, suda daha az görünürdür ve balıkların daha az şüphelenmesini sağlar. Örgülü ip misina, daha kalın olduğu için su altında daha fazla görünür ve balıkların dikkatini çekebilir. Düğümler Naylon misina, daha yumuşak olduğu için düğümler daha kolay yapılabilir ve daha güçlü tutar. Örgülü ip misina, düğümlerin kaymasına daha açıktır ve düğüm yapmak daha zordur. Fiyat Genellikle örgülü ip misina, naylon misinaya göre daha pahalıdır. Sonuç olarak örgülü ip misina ve naylon misina arasındaki seçim, balık avcılığı amaçlarına ve kişisel tercihlere bağlıdır. Örgülü ip misina, daha yüksek mukavemet isteyen balık avları için daha uygundur, ancak daha pahalıdır. Naylon misina, daha esnek ve daha dayanıklıdır ve daha az görünür olduğu için daha çekici olabilir.